Arkadaşlar Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Züber Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık 22'ye kadar bu ekranlarda günlerle çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar... Sosyal Kral Tarık Haber, Printers Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Insan Tarık Haber, Twitter.yılmaz, Zeytet, Kraltay, Fitmücü 08, Youtube Tarık Haber, TV ve Kemal Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up Canlı yayında yayındayız dostlar Up Canlı yayın kanalımız Tarık Averdiği'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız değerli izleyenlerdeki kanalımız Tarık Averdiği'den bizlere ulaşabilirsiniz. TV işte yayınlar dostlar TV kanalımız Star Kaper TV'den bize ulaşabilirsiniz. değerli izleyenler bütün arkadaşlarımızı ee, oraya bekleriz değerli izleyenler Thank you. bu olay da yayındayız izleyenler non-live bu kanalımız tarik haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz bu ve ilk haberimize... ee, geçiyoruz değerli. hep Milyonlar bekliyordu, KK başarı ile ilgili karar açıklandı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre milyonlarca öğrencinin KK faizleri ile ilgili sorunun cevap bulmasını beklediği kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası konuşmasında İrseç Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkinliği sürece değinerek gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum ifadelerim kullandı. Erdoğan ayrıca KYK borçları faiziyle ilgili meyakta beklenen kararı da açıklandı. Gündem. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu. YPK borçlarının faizleri silindi. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu. KVK borçlarının faizleri silindi. Son dakika haberi, milyonlarca öğrencinin KVK faizleriyle ilgili sorunun cevap bulmasını beklediği kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin sürece değinerek gereken adımları atmamaları halinde süreci durduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca KVK borçları faiziyle ilgili merakla beklenen kararı da açıkladı. Son dakika haberi, milyonlarca öğrencinin gözü bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti. Son 20 yılda Türkiye'de otomobil sayısının 3 katına çıktığını ifade eden Erdoğan, şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar ve ikinci elle işi idare etmeye çalışıyorlar diye konuştu. Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar verirken ise inşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlerinin durumunu gözden geçireceğiz. Küresel krizi fırsata çevirecek adımları da atıyoruz. Önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan, KVK faizlerinin silinmesiyle ilgili kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulası olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık açıklamasında bulundu. Gerek adımları atmazlarsa süreci dondururuz. Erdoğan, NATO liderler zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek amacıyla İspanya'ya gittiklerini anımsatarak, Ukrayna Rusya Savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO Madrid zirvesinde ülkemizin küresel ve bölgesel prizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum diye konuştu. Türkiye Rusya İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'un ilk günü Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Enstitüleri'nin diploma törenine katılım sağladıklarını hatırlatarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personel temin ve eğitim sistemini 15 Temmuz'un ardından modern bir yaklaşımla ve günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmıştı. Milli Savunma Üniversitemizin diploma töreninde yeni sistemin gayet verimli bir şekilde çalıştığını, kara, deniz ve hava kuvvetlerimize iyi yetişmiş subaylar kazandırdığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu tablo karşısında FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor döneminde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza olan güvenimiz bir kat daha artmıştır. Ertesi gün aslında Bursa'da bir dizi programa katılacaktık ancak küçük bir rahatsızlık nedeniyle programlarımıza birkaç günlüğüne ara verdik. Yarın yapılacak Türkiye Rusya İran Üçlü Zirvesi ve Türkiye İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı vesilesiyle Tahran'a hareket ediyoruz. Erşembe günü Milli Güvenlik kurulu toplantımız var. Cuma günü İstanbul'da çeşitli açılışlara katılacak, Cumartesi günü de Kayseri programlarımızı gerçekleştireceğiz. Durmak yok yola devam ifadelerini kullandı. Osman Gazi Köprüsü'nden 6.384 binası araç bayramda geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerin inşası için çalışmaya devam ettiklerine vurgu yaparak şöyle konuştu. İzmit Körfezi'nin mevcut otoyoldan geçmek bir, bir saat. Teribot ile ise neredeyse ulaşmak bir saat. Osman Gazi Köprüsü'nden altı 184 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir İstanbul Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranı %116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazançla sağlamaya başladığını gösteriyor. Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14.200 araç kullandı. Nereden nereye? Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişiyle kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerindedir dedi. Yıl sonunda yeniden artış yapacağız. Erdoğan, buradaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının vatandaşlara verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıldığını bildirerek şöyle dedi. Ülkemiz bir süredir istisnai olaylara tanık oluyor. İstisna... Şukur eylemlerinde milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan siyasi belirsizliği felç etmek için tezahür etmiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında doğma girişimiyle tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tezahür etmeye devam etmektedir. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtararak sahili selamete kavuşturmakta biz kararlıyız. Geçmişten bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında yönetim sisteminde de köprü değişiklikler gerçekleştirdik. Buradaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının insanlarımıza verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıyoruz. Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız. Ülkemizi vesayetin ünlülerinden, terör örgütlerinin pençesinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından ve elhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak bundan sonraki sıkıntılardan da biz kurtaracağız. Yeter ki sabredelim, yeter ki üretelim, yeter ki kardeşliğimizi halal getirmeyelim. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi borçlarına ilişkin kabine toplantısında aldıkları kararları şöyle ifade etti. Bu yıl 7'yi bine yakın gencimiz yurt imkanından faydalanarak 520 bin'den fazla gencimiz burs ve 8181 bin'den fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimini devam etmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira. Dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liraydı. Şimdi ise 850 lira. Yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2550 lira kredi veya burs alıyor başında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz. Mürs almak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendiriliyor. Öğrenim kredisi ise başvuran her öğrencimize veriliyor. Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdı. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattı. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdı. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve usta öğreticilere müjde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere de müjde vereceğini söyleyerek, her 5 ders için ilave 1 saatlik ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat terse giren öğretmenin alacağı ücret den 5.740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücretle 7.400 liraya çıkmaktadır dedi. Erdoğan, devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacağını da duyurdu. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'ın KVK açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan diktat çekip Alo, haber bültenimiz devam ediyor. Saatlerimiz 22:00'ye kadar şu ekranlarda değerli izleyenler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Elif Kemal'ım hemen ardından 3 harflik e, dikkat çeken paylaşım yap. Dakika göre bugünkü kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği KYK kredilerinin geri ödenmesindeki faiz borcuyla ilgili karar duyurdu. Erdoğan'ın açılmasının ardından sosyal medyada gündem olan CHG Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 harfli bir gönderi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti ve yine milyonların takip ettiği EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar konusuna göndermiyor. Haber. Haber. Gündem. Son dakika Erdoğan'ın KYK faizi borcu açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken EYT paylaşıldı. Son dakika, Erdoğan'ın KYK faizi borcu açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken EYT paylaşıldı. Son dakika haberi, bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin beklediği KYK kredilerinin geri ödemesindeki faiz borcuyla ilgili kararı duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üç şarkı bir gönderi paylaşarak dikkatlerin üzerine çekti ve yine milyonların takip ettiği EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusuna gönderme yaptı. Son dakika haberi, gelirgeye geri ödemelerinde faiz borcu silindi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada açıkladı. Toplantıda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, yani öğrenci kredi geri ödemeleri sadece ana para üzerinden gerçekleştirilecek dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CLP lideri Kılıçlaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşım ile EYT konusundaki gelişmeleri takip eden milyonlara mesaj verdi. Kılıçlaroğlu ödemeyin demişti. Gevyeke kredisi alan birçok öğrenci, Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından kredinin faiz borçlarını paylaşmıştı. Bunun üzerine KYK kredisinin faiz borçları sosyal medyanın gündeminde bir numaraya oturmuş, siyasetin gündemine de yansımıştı. CHDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konunun gündeme taşınmasının ardından sosyal medya hesabından gençlere seslenerek şu mesajı vermişti. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğumuzda. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak diyerek bugünkü kabine toplantısına işaret etmişti. Erdoğan duyurdu, KVK geri ödemeleri sadece ana para üzerinden gerçekleştirilecek.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 Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu. Kevyeke borçlarının faizleri silindi. Kılıçlaroğlu'nun paylaşımı dikkat çekti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada teşekkürler Kılıçlaroğlu paylaşımları gündem oldu. Kılıçlaroğlu ise tiktardan, Yine milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren elyete konusuna ilişkin ilginç bir gönderi paylaştı. Gönderisini Doğan yükleniyor. Yazılı bir görsel ekleyen kılıçlar olup elyete. Notunu düştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu. Çımbızı. Ona haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Seyir sayım hazırlık başlığı heyecanlandıran paylaşım yapıldı. TÖK, Bursa'nın Genel ilçesindeki tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı. ARGE merkezi, stil tasarım merkezi, protip gelişme ve test merkezi, strateji ve merkezi de kullanıcı deneyim parkı birimlerinde barındıracak olan gemlik tesisi 2022 yılının son çeyreğinde sizi üretmeye hazır olacak. İşte haberin detayları. Yerli Otomobil Tok'ta geri sayın. Hazırlıklar başladı. Türkiye'nin yerli otomobili toplu Bursa'nın gemlik ilçesindeki tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı. Harge merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile kullanıcı deneyim farkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik Tesisi, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. İşte haberin detaylı. Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan Bursa'daki Top Gemlik Tesisi'nde planlar doğrultusunda 2 yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı. Top'tan yapılan açıklamaya göre, yeni diğer yolculuk hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik Tesisi'nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı. Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesisle, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 BVM'den az uçucu organik bileşen salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın da biri, Avrupa'daki yasal sınırın ise de biri bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, ilk su gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı. ARGE merkezi, stil tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi, strateji ve yönetim merkezi ile kullanıcı deneyim farkı birimlerini de barındıracak olan gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. İlk olarak kusur pazara çıkacak. Topda, Avrupa normlarında teknik yeterlilik sertifikasyon, testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyleğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda SUV ve jüplinin de aileye katılmasıyla aynı dınlayı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Top 2030A kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. İkinci yılında rakamlarla Top Gemlik Tesisi. Top Gemlik Tesisi'nin temeli, 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları Ocak'ta başlatıldı. Gemlik Tesisi'nin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesisin içerisinde 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesis 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis. 230.000 metrekare kapalı alana sahip. İnşaatında 9700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik tesisi, üretim kapasitesi 175.000 adede ulaştığında toplam 4300 kişiye istihdam sağlayacak. Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren TV ve Top YouTube kanalı üzerinden 7-24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi. Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi bulunuyor. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evrenin sırrını depolayacak ama birçok bilgisayardan çok daha düşük. Yer, İstanbul. Un. Otel odasından yola dolar çık sosyal medyadan paylaştı. Kayseri'de otobuk. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> değerli dostlar yaklaşık 22'ye kadar bu ekranlardayız. Teknik direktörden transfer açmaması geldi. Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadı değerli izleyenler. Yeni sezona bambaşka bir kadro yapım, yapılanmasıyla start vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeye devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde. Olan Sallarcı kurmaylar kulüpten ayrılması günlerinde olan Güney Koreli savunmacı Kim, Kim Jong-un yerine doldurmak için hummalı bir şekilde çalışırken liste başına bulunan isimlerden Nino için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Spor. Spor. Son dakika transfer haberi Fenerbahçe'ye transfer olmak için maçı çıkmadı. Teknik direktöründen transfer açıklaması. Nino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Nino kimdir, nereli, kaç yaşındı? Son dakika transfer haberi, Fenerbahçe'ye transfer olmak için maça çıkmadı. Teknik direktöründen transfer açıklaması. Nino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Nino kimdir, nereli, kaç yaşındı? Yeni sezona bambaşka bir kadro yapılanmasıyla start vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarılıcı vertli kurmaylar kuvvetten ayrılması gündemde olan Güney Koreli savunmacı Kim Min Rey'nin yerini doldurmak için bulmalı bir şekilde çalışırken, liste başında bulunan isimlerden Minol için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, sezonu en erken açan ekiplerin başında geliyor. Şu ana kadar altı hazırlık maçı gerçekleştiren sarılı civertli ekip mağlubiyet yüzü görmekken yalnızca bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı. O isimde yeni gelişme. Yakalanan olumlu hava taraftarları da oldukça heyecanlandırırken Sarı Kanarya transferde de adından en çok söz ettiren ekiplerin başında geliyor. Henry Lincoln, Hylian Arao, Emremo, Thiago Chukuk. Zosba Pink ve Emre Mor transferlerini resmen açıklayarak yeni sezonda bambaşka bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarılıcı vertli ekibi, transfer listesinde bulunan bir isim için flash bir gelişme yaşandı. Nino için teklif iletildi. Takımdan ayrılması beklenen Kim Minre'de yaşanan gelişmeler sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçeli Kurmaylar listesine 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nino'yu almıştı. Brezilya ekiplerinden Fluminense'de top koşturan oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifini ilettiği öğrenilirken, son oynanan Sao Paulo maçı öncesi Nino'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Midem rahatsız. Brezilyalı oyuncu maç için Sao Paulo'ya gitmesine rağmen kulüp yöneticilerine midem rahatsız diyerek sahaya çıkmadı ve yaşanan bu olay dedikoduları da beraberinde getirdi. Dedikoduların artması sonrası Fluminense teknik direktörü Fernando Diniz açıklama yapmak zorunda kaldı. Maça çıkmadı çünkü. Luminense son oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sao Paulo maçı için diye gitti. Lide rahatsızlığı nedeniyle son anda maça çıkmayan Nino için Fernando Diniz düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı için o Lide yer almadığı iddialarına da açıklık getirdi. Ayrılmasıyla alakası yok. Diniz yaptığı açıklamada Nino için kesinlikle onu aramadı. Karmaşık sorunlara kolay çözümler bulmak için belirli bir çılgınlığımız var. Nino ikinci yarıda oynamadı. Defansif bir orta saha koydu. Takım hiçbir şeyi kaybetmedi. Daha fazla pozisyon yarattı. Yani Nino'nun ayrılmasıyla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, bununla hiçbir ilgisi yok ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam bu açıklamayı yapsa da yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu. Kimi futbol severler Nino'nun bu hamlesinin kastı olduğunu düşünürken, Fenerbahçe'ye transfer olmak için sahaya çıkmadığı ifadelerini kullandı. Nino kimdir? Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü. 10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı. 2018-2019 yılında Cvicima Ece kulübüne kiralık olarak gönderildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Nino'nun fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. João Pedro için caddar eden flaş açıklama. Dünya gündeminde sadece bu gol var. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 22'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Mesai saatleri değişiyor mu? herkesi ikilendiren açıklama geldi. De. Güvenlik Bakanı Berat bilgilerin sayı saatlerle ilgili son dakikalar açıklaması geldi. Bakan bilgin birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğu vurgulayarak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecektir. Finans, finans, Ekonomi. Milyonları ilgilendiriyor. Mesaj saatleri değişiyor mu? Bakan bilginden dikkat çeken sözler, 8 saatin aşağıya çekilmesi. Milyonları ilgilendiriyor. Mesaj saatleri değişiyor mu? Bakan bilginden dikkat çeken sözler, 8 saatin aşağıya çekilmesi. 3600 ek gösterge düzenlemesi ve asgari ücrete yapılan zam sonrası çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilginden mesaj saatleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saati ya da daha az ki çalışma gibi durumlar devreye girecek dedi. Milyonların beklediği asgari ücret zammının açıklanmasının ardından çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den mesai saatleriyle ilgili önemli açıklama yaptı. Vedat Bilgin, İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz dedi. 3600 ek göstergenin geçen sene imzalanan toplu sözleşmede bunun kararının alındığını söyleyen bakan bilgin şunları söyledi. "5.5 milyon kamu çalışanı ve emekçini kapsayan bir düzenleme yaptı. Bize düşen bütün bu olumsuz faktörlerinin insan üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldıracak tedbirler almak, düzenlemeler yapmak, yapısal düzenlemeleri yapmak. Bu yapısal bir reformudur. Asgari ücret düzeyinde bütün çalışanların asgari ücret düzeyindeki gelirlerini vergi dışarısında bırakmak Türkiye'nin 60 yıllık sloganıydı. Bunu gerçekleştirdik. Daha yapacağımız çok iş var. Sözleşmeli personel meselesi, geçici işçiler meselesi var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği çerçevesi, sağlıklı ve üretken uzaktan çalışma konulu panele katıldı. Burada yaptığı konuşmada bilgin, insan canından yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamaz. Dolayısıyla çalışma hayatının en önemli varlığı olan insanın korunması herhangi bir şekilde değer biçilmeyecek bir özelliğe sahiptir. Bunun için yeni çalışma ilişkileri içerisinde çalışanların, emekçilerin sağlığının korunması bizim görevimizdir. İnsan varsa diğer şeyler var, insan yoksa diğer şeylerin önemi yok açıklamasında bulundu. Uzaktan çalışmaya geçilebilmesi için 25 yıl sonrasının ön hatırlatan Bilgin, den sonra zorunlu olarak pandemiyle birlikte bunların bir denemek durumunda kaldık. Dolayısıyla deneyince gördük ki aslında hem kamuda hem özel sektörde bu yeni çalışma ilişkilerinin devreye girmesi mümkünmüş ve gerekliymiş. Buraya nasıl geldiğimize bakmamız lazım ifadelerini kullandı. Örgütlenme düzeyi hala çok düşük ve bu ciddi bir sorun. Demokrasinin D harfini seçimler olarak tanımladığının altını çizen bilgin, sandığın siyasal süreci belirlemesidir ama bu sadece demokrasinin biridir gerisi de örgütlenmedir. Sosyal örgütlenme, sendikalaşma düzeyidir. İşçi sendikalarının örgütlenme düzeyi hala çok düşük ve bu ciddi bir sorun. Batı'daki demokratikleşme sürecinin arkasındaki temel dinamizm budur. Bu dinamikten mahrum olduğu zaman Batı demokrasilerinin nasıl çöktüğünü nasıl bozulmaya başladığını, etkisini kaybettiğinin birçok örneğini bugün de yaşıyoruz. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin yaşadığı krizin temelinde bunlar var dedi. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saati ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek. Bakan Bilgin, birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak o halde bu değişimler meydana geliyor ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor şeklinde konuştu. İndir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Test başkanlık ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık e, 22'ye kadar bu ekranlardayız. Hakan Urala Öz babasından büyük şok geldi, tek gecelik ilişkimin ürünü deyip bombaladı. Hakan oğlanın sık sık kırgınlığını de getirdiği Selçuk Ural çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ural oğlu Hakan annesi için çok çapkındım bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim sonra çocuğum var gerek çıktı dedi. Oğlunun askere gitmemek için sahte rapor almasını da anlatan Ural Hapsekir'de günlerde Hakan Ural'ı yalnız bırakmadığını anlattı. Ural sözleri tek gecelik ilişkimin ürünü. 80'lerin yıldızıydı. Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri Tek gecelik ilişkimin ürünü. Hakan Ural'ın sık sık kırgınlığını dile getirdiği Selçuk Ural, çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ural, onu Hakan'ın annesi için çok çapkındı. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra çocuğun var diyerek çıktı dedi. Oğlunun askere gitmemek için sahte rapor almasını da anlatan Ural, hapse girdiği günlerde Hakan Ural'ı yalnız bırakmadığını anlattı. Haberler Zon'un YouTube kanalına konuk olan Selçuk Ural. Olu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Bir gece birlikte olduğu kadından oğlu Hakan Ural'ın meydana geldiğini söyleyen Ural, Hakan'ın annesi her şeyi hırs için yaptı dedi. Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk erkek benim. Kalaycı onun Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldu. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı? sorusu üzerine konuşan Selçuk Ural. Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çakkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Bir gece bir bayanla oldum ve binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra çocuğun var diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp Parklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü dedi. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen rapor aldı. Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, sözlerine şöyle devam etti, Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldu. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün üvey babası için rahmetli babamı kaybettim dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedi. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedi. 19 yaşında baba oldu. Atalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldu. Benim evimde kaldı ve ben hapisteyken hep ziyaret ettim. Konular kapandıktan sonra Hakan'ın annesi vefat etti. Cenazeye gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığında annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cüneyt abi o... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 22'ye kadar bu ekranlar. Futbolla devrim, işte vücut kamerası değerli izleyenler. Son dakika ahvene göre Kölge, Milan arasında oynanan ve İtalyan ekibinin 2-1'lik stüdyonu oynanan hazırlık mücadelesinde bir 2 yaşandı. Mücadelede yeni bir teknoloji ilk kez test edilirken bazı oyunculara yapay zeka bağlı vücut kamerası takıldı. Son dakika spor haberi izleyenler inanamadı. Futbolda devrim gibi yenilik. Vücut kamerası. Son dakika spor haberi, Köln ile Milan arasında oynanan ve İtalya ekibinin iki birlik üstünlüğüyle oynanan hazırlık mücadelesinde bir ilk yaşandı. Mücadelede yeni bir teknoloji ilk kez test edilirken, bazı oyunculara yapay zekaya bağlı vücut kamerası takıldı. İşte o anlar. Geçtiğimiz günlerde Köln, Almanya ile ACM Milan, İtalya arasında oynanan hazırlık maçı, futbolda yeni bir teknolojinin test edilmesine sahne oldu. Oyuncuların kıyafetlerine bağlı yapay zeka'ya sahip vücut kamerası futbola dahil edildi. İlk kez denendi. Rüpeyn enerji Stadında oynanan maçta, Kölnü iki futbolcu Timo Biversk ve Tim Lemper'le vücut kamerası bulunan iki yelek giydi. Bazı futbolculara ise mikrofonlar takıldı. Yeni cihazla kaydedilen sahneler arasında, iki dakikada maçın açılış golünü atan Milanlı forvet Oliver Giroud'un görüntülerini de kapsadı. Alışmam zaman aldı. Maçtan sonra konuşan Huberks, alt tarafı oldukça sıcak olduğu için kamerayı vücuduma takmaya alışmam biraz zaman aldı. Beni sınırlamadı ama taktığım dedi. Kimsley'e hizi bu ise taktığım mikrofonu hissetmedi. Bugünün yeniliklerinden bazılarının hayranlar için oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum dedi. Geliştirilen cihazlar, şu anda Telekomcuk'un dostluk turnuvasında test edilmekte. Leigh-Norfer yeni teknolojilerinin bir parçası. İzleyici, Saha seviyesindeki eylemleri birinci şahısların bakış açısıyla görebiliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nakame Eme menajer oyununa geldi. Ana haber bölgemiz devam ediyor. Yaklaşık 22'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Luxiyot Gökova'da ünlü spor kulübünün sahibi değerli izleyenler. Türkiye'nin tatil cehennetlerinin bir çoğunun bulunduğu Ege kıyılarına dünyaca ünlü isimlerinin lüks yatlarından bir silah demir attı. Son olarak da Kovar Körfezi'ne atan 98 metre uzunluğundaki Aviva isimli lüks yatın sahibi ünlü, ünlü İngiliz insanı ve Tottenham Hotspur e, Futbol Kulübü Spor Kulübü'nün sahibi Joe Lewis. Tottenham Spor Kulübü'nün sahibi de lüks yatı Türkiye kıyılarında. Türkiye'nin tatil cennetlerinin bir çoğunun bulunduğu Ege kıyılarına dünyaca ünlü isimlerinin lüks yatlarından birisi daha demir attı. Son olarak Kökova Körfezi'ne demir atan 98 metre uzunluğundaki Haviva isimli lüks yatın sahibi ise ünlü İngilizmiş insanı ve Tottenham Hotspur FC Spor Kulübü'nün sahibi Joldays. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turistik ilçelere sahip Uğlan'ın kıyılarına çok sayıda ünlünün yakları demir atmaya devam ediyor. Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier League kulüplerinden Tottenham Hotspur FC sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lays'in 98 metre uzunluğundaki lüksiyatı demir attı. Dört katlı, birçok suite odası bulunuyor. Akyaka açıklarında demir atan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki Aviva isimli dört katlı yatın birçok suite odasının bulunduğu belirtildi. Ünlü İngiliz iş insanı Joe Lays'in yatta olmadığını öğrenildi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Azgari ücret oyununa dikkat çekti. Çok konuşulacak sözler. Teknikli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü. A ve devam ediyor. Yaklaşık 22'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. As Yurda işte Kartal'ın yeni stoperi değerli izleyenler. dışı bırakılmazsın ardından sabunla yeni bir hamle yapması beklenen Beşiktaş'ta uzun süredir listede yer alan Emre Can Uzun Han transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki genç oyuncunun transferi İstanbul Spor Kulübü As Başkanı'nın resmen açıkladığı işte detaylar. Spor, Spor, Beşiktaş. Son dakika transfer haberi, Beşiktaş stoperde mutlu sona ulaştı. Transferi As Başkanı duyurdu. Emre Can Uzunhan, son dakika transfer haberi, Beşiktaş stokerde mutlu sona ulaştı. Transferi As Başkan duyurdu. Emre Can Uzunhan, son dakika transfer haberi. Beşiktaşta Serdar Saatçının kadro dışı kalmasının ardından savunmada yeni bir hamle yapması beklenen Beşiktaş'ta uzun süredir listede yer alan Emre Can Uzunhan transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki genç oyuncunun transferi İstanbul Spor Kulübü As Başkanı resmen açıkladı. İşte detaylar. Emre Can Uzun. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerya Nasma yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip transferde de oldukça hareketli günler geçirirken, Jackson Muleka, Romain Saiz, Cenk Tosun ve Ortenkos transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Stoper'de iş tamam. Bu isimlerin ardından, Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah Beyazlılar uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı. Son günlerde Siyah Beyazlı ekibin transfer gündeminde yer edinen genç oyuncu için Beşiktaş ile İstanbulspor ekipleri anlaşmaya vardı. As Başkan duyurdu. İstanbulspor Kulübü As Başkanı Ömer Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyururken, Paylaşımına yolun açık olsun evlat notunu düştü. Eminecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçı çıkmış, bir gol atıp bir de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Roma'ın sahisin ardından ikinci stoper eklemesini yapmış oldu. Eminecan Uzunhan'ın maliyeti. Henüz resmi olarak transferin maliyeti açıklanmazken, Siyah beyazlıların Emrecan Uzunhan için İstanbul Spor'a 2 milyon bonservis artı sonraki satıştan %50 kar payı ödeye iddia edildi. 21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandı. İspanya kampına katılacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aylarca sahalardan uzak. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü oyuncu ailesi halk plajında ikinci bebeğine de hamile. Arif ve 216 ve yapımlarla adını duyuran Seda Bakan, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün ailesiyle birlikte halk plajında görüntüler. İkinci bebeğini hamile olan Seda Bakan ailesiyle halk plajında. İkinci Gibi yapımlarla adını duyuran Seda Bakan, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte hat plajında görüntülendi. Ekim Temmuz Ali Eray ile dünya evine giren, Ağustos'ta kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Haber Türk'ten onun aydının haberine göre, kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle ortak enteki hat plajında görüntülendi. Bakan. Önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna binip Uçuyorum. O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak uçuyorum diye bağırdı. Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba kızı izledi. Keyifli bir gün geçiren aile daha sonra evlerinin yolu tuttu. Aslen enverin olay olan fotoğraflarındaki bikinisini beğenenlere alternatif öneriler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22'ye kadar değerli. Baş bugün. Dedem messe sonra ne uğradın şaşırtık, kaçacak yer arat. Erzurum'da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan elini aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurum vatandaşın arılarla imkanı izleyenlere güldürdü. Arıcılık dede mesleği dedi. Arıların saldırısına uğradı. Erzurum'da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan elini aldı.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 Bölgesini ilk kez. Ana haber şu Çok konuşacak sözlerken Asgari ücret oyununa dikkat çekti değerli izleyenler. Asgari ücretin 5500 TL olmasına yankıları sürerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız O destekçiden asgari ücretli işçi çalıştıran bazı ile iş, ilgili çarpışı bir açlama geldi. Bir tür asgari ücret oyunu dikkat çeken destekçi asgari ücreti çalışılması gereken bazı işçilere asgari ücretin altından maaş ödendiğini duyduklarını söyledi. Uygulamanın detaylarını da veren destekçi işletmelerin çalış, çalışanlarının banka hesabına 5500 TL'yi yatırdığını sonra... Çalışan'dan 1000 lirayı geri aldığını aktardı. Asgari ücret oyununa dikkat çekti. Çok konuşulacak sözler banka hesabına yatırıyor. Sonra da Asgari ücretin 5500 Türk lirası olmasının yankıları sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle işçi çalıştıran Bazı işletmelerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Bir tür asgari ücret oyununa dikkat çeken Destici, asgari ücretle çalışması gereken bazı işçilere asgari ücretin altında maaş ödendiğini duyduklarını söyledi. Uygulamanın detaylarını da veren Destici, işletmelerin çalışanlarının banka hesabına 5500 TL'yi yatırdığını, sonra çalışandan 1000 lirayı geri aldığını aktardı. Asgari ücrette uzun süredir beklenen arazam gerçekleşmiş ve yeni asgari ücret 5500 lirası olmuştu. Asgari ücrete gelen zamının yankıları sürerken Büyük Birlik Partisi BBP, Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücretle alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Destici, şehir merkezinde esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığı geçerek yaptığı açıklamalarda, asgari ücretin altında ücret veren işyerlerinin daha sıkı bir şekilde denetime tabi tutulması gerektiğine vurgu yaparak bazı işletmelerin asgari ücret olan 5500 tl. çalışanın banka hesabına yatırdığını ardından da çalışandan bintisini geri aldığını söyledi. İşte detaylar. 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle işe girdikten sonra ödemeye başlasın. Destici, üniversiteye giden öğrencilerimizin büyük bir kısmı devletten ya da özel bir kurumdan burs alıyor. Tabi, onun karşı ödemesi yok ama kredi devletimiz başvuran her üniversite öğrencisine kredi veriyor. Şimdi kredi oranları da bizim dönemimize göre yüksek yani öğrencinin okumasında verilen kredi tutarı ciddi anlamda katkı sağlıyor. Fakat bunun geri ödenmesiyle ilgili büyük bir problem var. Daha önceden kredilere faiz uygulanıyordu. Hükümet iyi niyetli olarak enflasyon faizin altında olduğu dönemlerde öğrenciyi koruma gayesiyle faizi kaldırdı. Öğrencilerin kredileri ödemesinde enflasyon farkı koydu. Öğrenciyi korumak için enflasyon farkına geçti. Son yıl özellikle bu 2022 yılında enflasyon o kadar yükseldi ki yıl başında 30 olan enflasyon bugün yüzdelere yükseldi. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu rakam üzerinde aldıkları kredileri geri ödemeleri mümkün değildir. Bakanlar Kurulu toplantısında inanıyorum ki bu hususta bir düzenleme yapılacaktır. Ben daha önce ilgili bakanımızla ve diğer yetkililerle bu hususla ilgili görüştüm. Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur, İnşallah bugünkü kararında böyle çıkmasını arzu ediyorum. Öğrencilerimiz kullandığı kredileri geri öderken ne faiz ne de enflasyon farkı uygulanmasın. Öğrenci ne kadar para almışsa o kadar parayı 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle işe girdikten sonra ödemeye başlasın diye konuştu. Bazı işletmeler çalışandan 1000 lirayı geri alıyor. Destici asgari ücretin altında ücret veren iş yerlerinin daha sıkı bir denetime tabi tutunmasını belirterek, maalesef yıllar önce Çorum'da karşıma çıkan mevzu bugün Samsun'da da karşıma çıktı. Çok acı verici bir durum bahsettiğim konuda asgari ücretle çalışması gereken işçilere bazı işletmeciler tarafından asgari ücretin altında bir maaş ödendiğini duydum. Bu işletmeler çalışanlarının banka hesabına 5500 olan asgari ücreti yatırıyor, sonra çalışandan 1000 lirasını geri alıyor. Bu denetim zafiyetinin bir sonucudur, bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması gerekir. Devlet asgari ücreti ne kadar açıklamışsa işçi çalıştıran yerler en az o kadar miktar para vermekte yükümlüdür şeklinde konuştu. Komisyon kurularak açlık, yokluk sınırı belirlensin. Evlerine tek maaş giren ailelerin koruma altına alınması gerektiğini ifade eden Destici, 2021 ve 2022 maaşlarını kıyasladığımızda %100'e yakın bir artış var. Özellikle düşük emekli maaşı alanların maaşlarına %100'den de fazla zam geldi. Enflasyonunda üzerinde bir zam verildi fakat hayat pahalılığının yüksekliğinden dolayı özellikle tek maaş alan evine ikinci bir maaş girmeyen emeklilerimiz çok zorlandıklarını haklı olarak ifade ettiler. Aynı şey tek maaşla çalışan asgari ücretlilerimiz için de geçerlidir. Bir an önce söylediğim gibi asgari ücretli gibi gösterilip düşük maaş alan çalışanlarımızla ilgili Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur. Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulsun ve açlık ve yoksulluk sınırı belirlensin buna göre de bir hane planlaması yapılsın. Çünkü bazı ailelerimiz var evlerine dört maaş giriyor. Bazı ailelerimiz var evine tek maaş giriyor. Evlerine tek maaş giren ailelerimize devletin yapması gereken o aileleri koruma altına almaktır ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından Destici, Samsun'da ziyaretlerine devam etti. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anaverif bültenimiz devam ediyor yaklaşık <gülüyor> Enişe rendiren görüntü yaşandı tallarda görüldüğü ekipler harekete geçti değerli izleyenler Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya bölgesinde ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde ciddi zararlar oluşturan çayır tır, e, tırtılına karşı çalışma başlattı. Öte yandan, kırlarda ve çayır tırtıllarının etkili olduğu tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Pakdil, "Edirne ve kırlarda çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz." dedi. Ayçiçeği tarlaları görüldü. Ekipler teyakkuza geçti. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya bölgesinde ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde ciddi zararlar oluşturan çayır tırtılına karşı çalışma başlattı. Öte yandan Kırklareli'nde çayır tırtılarının etkili olduğu tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Pakli, Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz dedi. Çanakkale'de 7 ilçedeki bazı ağaç çiçeği tarlalarında görüldü. ...çayır tırtılı zararlısına karşı ilaçlama yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya bölgesinde de görülen tırtılın, yapılan incelemede ay çiçeği zararlılarından çayır tırtılı olduğunun tespit edildiği ve ay çiçeği tarımı yapılan bazı alanlara zarar verdiği belirtildi. Çayır tırtılının, uygun dönemde mücadele yapılmadığı takdirde yeşil aksamın tamamını yiyerek ürüne büyük zarar verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Ekiplerince Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında İl Müdürü Erdem Karadağ, ilgili Şube Müdürleri ve ilçe Müdürlerinin koordinesinde Ece Abat, Yenibolu, Merkez ilçe, Viga, Tilapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekiple survey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 16 Temmuz'da Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde yürütülen Sörvey ve Eğitim faaliyetlerine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Şölü, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Profesör Doktor Levent Efil de katılmıştır. 7 ilçede ilaçlama yapıldı. Üreticilere SMS bilgilendirmesinin yanı sıra il Müdürlüğü web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ziraat odaları, muhtarlar, iklimizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayiler, arı üreticileri ve ilgili sinir il toplum kuruluşlarının bilgilendirilmiştir. Yapılan arazi tespit çalışmalarında ise yeni Yenigoluk, Liga, Lapsaki, Yenice, Çan ve Merkez ilçedeki bazı köylerde çayır tırtılı erginine rastlandı. Larva tespit edilen köylerde yer aletleriyle kimyasal mücadele çalışmalarına başlanmıştır. Şu anda ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimizde zararlıya rastlanmamıştır. Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz. Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilası üzerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Fakdi, Tekirdağ ve Edirne'den sonra Kırklareli'ne gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu. Fakdi, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz daki ve devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye arkadaşlarımız Sörvey çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da gerekli tedbirler alınıyor. Şunu ifade etmek isterim ki çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak gerek sivil örgütler, çiftçi örgütleri, ziraat odaları, çiftçilerimiz, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda çok iyi bir tepki gösterdiler. Bir araya geldiler, sırt sırta, Omuz omuza verdiler ve güzel bir netice aldılar dedi. Fakti, çayır tırtılında zararın az olduğunu vurgulayarak, zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ay çiçeği ekilişindeki artışla beraber rekortemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekorte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular. Bunun için kendilerini kutluyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ay çiçeği üretiminin %4.0'lı Trakya'dan tedarik ediliyor. Türkiye'nin ay çiçeği üretiminin %5'nin Trakya bölgesinden karşılandığını söyleyen Fatih, 40'lar elinde ikinci ürünle birlikte 1.150.000'e kadar çıktığı oluyor. İkinci ürün ekilişleriyle ile beraber. Normalde 900 bin dekar ay çiçek ekilişi var ama ikinci ile beraber artıyor. Tabii bu ekilişte rekorte alınan yağışla da çok yakından ilgili. Yani sulama yapılan alanlarla ilgili tabii ki veriminiz daha yüksek, 450 kilogramlara kadar çıkabilen parsellerimiz oluyor. Ama dem daha yukarılara kadar değişebilir rakamdır. Bu sene yağışlarımız iyi. İnşallah bu günlerde yeterli bir yağış daha alırsak rekortemiz daha da yukarı çıkar. Trakya'nın geneli ile ilgili ekilişte de, rekolte de Türkiye'nin üretiminin yüzde ını bu bölge tedarik ediyor dedi. Bakan yardımcısı Pakdi, ülke genelinde rekolta eksikliği olmayacağını belirterek, zarar verdiği alanlar var, çok az olmakla birlikte ama var. Tamamen yok dersek gerçeği ifade etmemiş oluruz. Ama rekolte açısından baktığınızda ülkenin toplam üretimi olarak anlıyorum bu soruyu, o noktada bir eksikliğe sebep olmayacak şeklinde konuştu ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Pakdi, Baba Eski ilçesine bağlı köyü önünde de çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Aya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü. Tevkili madde taşı... Evet hey, değerli izleyenler. Bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber veriklerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamları da tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. akşamlar dileriz. Hoşçakalın.